Briefing Odası'nda Ürdün'ü, Ürdün'ü çok yakından tanıyan bir uzmanla konuştuk. Bugün e, Briefing Odası adına editörümüz Yusuf Özhan kendisiyle Skype'tan bir bağlantı gerçekleştirdi. Ve Julian Barnes-Darcy, ECFR, European Council on Foreign Relations'dan Julian Barnes-Darcy bize Ürdün'ü ve Ürdün'ün risklerini anlattı. Şimdi VTR'mizi izliyoruz. Şu andaki beklentiler nedir? İnsanlar şu anda ne istiyor hükümetten, krallıktan ne istiyorlar ve tepkiler nasıl? Geçen birkaç sene içerisindeki Arap çıkışıyla beraber artık daha fazla ekonomik sorunla beraber bunlar birleşince halkın daha büyük bir kısmı artık yönetimden mutsuz oldu ve tabii ki bu politik, Rahatsızlıktan dolayı özellikle tabii ki Filistinli nüfusta kendilerine ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. biliyorsunuz burada güçlerin dengesi ve hakların durumu var. Burada daha fazla talebin geldiği ve gücün dağıtılması konusunda bu talebin olduğu şeklinde bir artış var. Tabii kral reformlardan bahsetti. Ürdün modelinden bahsetti ve parlamenter bir devleti daha geri bir adım atacağını söylemiş olmasına rağmen bununla ilgili bir şeyler göremedik tabii ki. Şu anda parlamento ve başbakan hala kral tarafından atanıyor parlamento'ya konsultasyon yapılmasına rağmen mevcut sistem. Öyle ki kralın da kaynakları azalıyor, geleneksel yönetimi ve halkın geleneksel tabanından güç alması da azalıyor ve İhtiyaçlar da artıyor tabii ki. Biraz da Suriye'deki iç savaştan bahsedelim. İki yıl oldu ve 70 bin kişi hayatını kaybetti ve 150 binden fazla da mülteci var Ürdün sınırlarında. Peki tüm bu sorunları göz önüne aldığınız zaman? Burada mülteci krizinin aynı zamanda diğer faktörlerle birlikte düşündüğünde bu durum neler getirecek Ürdün için Suriye'deki bu iç savaş tabii ki son derece önemli ve ciddi sonuçları olacak. Muazzam sayıda mülteci geldiğini ve ülkeye çok güçlü bir sorunlarla karşılaştığı dönemde son derece büyük bir ekonomik yük getirdiği de var. Tabii ki rejim açısından da son derece önemli. Tabii ki güney sınırına bakıyorlar. Burada Mısır'ı görüyorsunuz Müslüman kardeşliğin yönetiminde kuzeye bakıyorlar. Şimdi tabii ki gerçekten Suriye'nin de İslamcı bir yönetimin Müslüman kardeşler Benzeri bir yönetime geçmesinden korkuyorlar tabii ki. Muhalefet gerçekten Filistinlilerin yanı sıra orada da Müslüman kardeşlerin etkisi de var. Burada radikalleşme korkuları var. Kendi kardeşliklerin oluşmasıyla daha da... Batıdan ve monarşiden uzaklaşmak şeklinde istekler gelebilir diye korkuyorlar. Aynı zamanda burada güvenlik tehdidinden de bahsetmek lazım. Ürdünler gerçekten çok endişeliler ve cihat amaçlı bir kuzey sınırından gerçekten korkuyorlar. Peki bu açıkladığınız gerçekler ışığında burada sistemik bir yaklaşımdan... Burada bu riskleri ne şekilde karşılayabilirler ve peki görüşmemizin başında burada Ürdün ve Batı arasındaki büyük bir ittifaktan bahsetmiştiniz. Ve bu riskler tabii ki aynı zamanda Batı güçlerinin yanı sıra ülke içerisinde güçler açısından da önemli ve ülke içerisinde büyük bir baskı oluşuyor. sınır Suriye sınırında da bir baskı oluşuyor. Peki burada politika kurulması durumunda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki Batı son derece endişeli Ürdün'ün istikrarından ve hiçbir şekilde istikrarsız bir hale gelmesini istemez. Tabii ki son derece büyük bir finansal ve politik destek sağlanacaktır bu zorlu zamanlardan kurtulabilmesi için. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki Körfez de Ürdün'ün başına gelecekleri yakın. Yakından, yakından takip ediyor ve kesinlikle Körfez'de de politik bir istikrarsızlığın artık Monarşik sistemlere yaklaşmasını hiç kimse istemiyor bölgede. Çünkü Ürdün'de başlayacak bir başkaldırı kendi monarşilerini de etkileyecektir. Burada istikrarsızlık tehdidi Suriye'den gelmesiyle kralın işine de gelebilir. Çünkü kral insanlarına şunu diyebilir, bakın bu istikrarsızlık krizidir, biz böyle bir şey istemiyoruz diyebilir. Ve bununla insanların desteğini sağlayabilir. Tabii bunu daha önce de gördük, biliyorsunuz popüler bir şekilde rahatsızlığın azalmasını görebildik. Suriye'deki kriz arttıkça insanların rahatsızlığı biraz azaldı ve kral gerçekten ger gerek içerideki gerekse etraftaki olayları kendi yararına kullanmayı bildi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, briefing odasında bu akşam İngiltere'den bir konuğumuz vardı. Julian Barnes-Darcy bize Ürdün'deki sorunları özetledi. Ee, Yusuf Özhan kendisiyle konuşmuştu. Ee, Julian çok özetle e, şunları söyledi. Ürdün'de gerçek bir kriz var. Ancak kral bunun için farklı tedbirler alıyor. Ve batı da körfez de Ürdün'ün ayakta kalmasını istiyor. Ve bu çerçevede daha yönetilebilir bir durumda. Çünkü Suriye'deki ilk savaşın trajedisini gören halk, Biraz geri çekildi ve eylemler nispeten hafifledi.